Matematiğe hızlı bir dalış yapmadan önce size Pixar'daki animasyon departmanını gezdirmek istiyorum. Günümüzü filmler üzerinde çalışarak geçirsek de animasyon filmlerinde, normal filmlerde olduğu gibi gerçek bir set yok. Bu yüzden aslında işimiz bütün gün bilgisayarların karşısında oturup çalışmak. Ama bu işimizin sıkıcı olduğu anlamına gelmiyor. İşimiz yaratıcı olmamızı gerektirdiği için Pixar'ı yaratıcılığın gerçekten de geliştiği bir yer haline getirmeye çalışıyoruz. Animasyon departmanı daha küçük bölümlere esasen farklı birçok ofis grubuna ayrılmış durumda. Bu bölümlerin her biri farklı bir şekilde tasarlanmış. Mesela orman bölümünde sarmaşıklar, çalılıklar ve bir kale bulunuyor. Hatta kaza yapmış bir uçağın için andıran bir ofis bile var. Burada ise animatörlerin boş zamanlarını geçirdikleri ya da özel olarak toplandıkları içinde canlı müzik yapabilecekleri mini bir sahnenin bile olduğu başka bir bölüm bulunuyor. Mesela ben boş zamanımda DJ'lik yaptığım için ofis alanımı pick-up'lar ve plaklarla süsledim. Şimdi size elle çizilen animasyonlar için bazı teknikler, sonra da bu çizimlerin bilgisayar ortamına nasıl aktarıldığını göstereceğim. Önce doğru animasyon denilen bir teknikle bir top çizeceğim. Birinci kareyle başlıyorum. Şimdi de üzerine ikinci bir kağıt koyuyorum. Buradaki çıkıntılar kağıtların hizada kalmasını sağlıyor. İkinci kareyi de çizdim. Üçüncü kare... Ve dördüncü kareyi de bu şekilde çiziyorum. Gördüğünüz gibi tüm kareleri tek tek sırayla çizdim. İşim bittiğinde bunları tarayıp bilgisayar ortamında oynatabiliyorum. Dosdoğru animasyon bilgisayar kullanıldığında da benzer bir şekilde uygulanıyor. Bir sonraki interaktif demoda siz de deneyebilirsiniz. Önce topu animasyonun başında görmek istediğiniz yere sürükleyin. Sonra ikinci kareye geçip aynı işlemi tekrarlayın. Yapmanız gereken, topu ikinci karenin başında görmek istediğiniz yere sürüklemek. Her karede topun yerini biraz daha fazla değiştirerek devam edin. Bittiğinde de Play'e basın ve animasyonu izleyin. Hadi bakalım siz neler yapacaksınız?